Başka bir soru. Bipolar hastalar, yani iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalıktan bahsediliyor. Atak geçirdikleri zaman mı transkraniyel manyetik uyarım tedavisi yapılıyor veya normal zamanlarında, iyi zamanlarında hastalığı kökten temizlemek için mi uygulanıyor? Yani bu yine çok güzel bir soru. Transkraniyel manyetik uyarım önemli bir psikiyatrik tedavi. Öncelikle depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk için ruhsat almış durumda, e, bipolar bozuklukta, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda e, ve birçok başka psikiyatrik tabloda, e, mesela şizofrenin işitsel varsanlarında da e, veya kulak çınlamasında da e, işe yaradığına ilişkin kanıtlar oluşuyor. Fakat iki alanda yani depresyon ve obsesif kompulsif bozukluğun, hani tedaviye yanıt vermeyen formlarında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, Transkraniyel Manyetik Uyarımı veya Transkraniyel Manyetik Stimülasyon, Türkçe'ye TMS veya TMU olarak Türkçe'de kısaltabileceğimiz e, isimlendirmeler olan tekniği kabul etmiş durumdalar. Biz de uyguluyoruz. Kendi mananemde var. E, ciddi sonuçlar alıyoruz. Yani hastalarımızın çok önemli bir bölümünde, Olumlu sonuçlara yol açıyor. Bipolar hastalarda da kullanılabiliyor. Fakat e, bu obsesif kompulsif bozukluk ve depresyonda olduğu kadar e, ruhsatlandırılmış değil. Bunu e, hastalarımıza izah ediyoruz. Eğer kabul ediyorlarsa uygulamayı yapıyoruz. Özellikle depresif dönemde çok ciddi katkısını görüyoruz. Depresif dönemi çözmek için e, böyle intiharın eşiğine kadar gelmiş çok hastayı çevirdiğini, tedavi ettiğini defalarca gördük. Diğer yandan manik dönemler için de yavaşlatıcı bir etkisi var. Ondan da istifade ediyoruz. Onu da gördük. Üstelik de psikotik belirtilerin eşlik ettiği, yani akıl hastalığı belirtilerinin eşlik ettiği manik dönemlerde mesela kendisini Mehdi zanneden bir hanımefendinin tedavisinde bariz bir biçimde manik belirtileri sönümlediğini de gördük. Bu Dolayısıyla özellikle bipolar hastalar için sorulan soruyu tekrar ediyorum. Bipolar hastalar atak geçirdikleri zaman mı transkraniyal manyetik uyarım tedavisi yapılıyor e, veya normal iyi zamanlarında hastalığı kökten temizlemek için mi uygulanıyor diye sormuştu sevgili izleyicimiz. Evet biz öncelikle ataklar sırasında bize gelen hastaların önemli bir kısmı ataklar sırasında müracaat ettiği için ataklar sırasında müdahalede kullanıyoruz fakat sorunuzun ikinci kısmı yani belirtileri kökten çözmek için işe yarayabilir mi veya uygulanabilir mi uygulanıyor mu diye e, sormuşsunuz. Onunla ilgili ayrıntı bir ayrıntılı bir araştırmam yok. Ancak transkraniyal manyetik uyarımın özellikle toltu depresif belirtilerde e, işe yarayabileceğine ilişkin bir kanaatim var. E, bipolar hastaların hayatlarının önemli bir kısmı e, %47 kadar süresi depresif belirtilerle geçer. Yani hayat neredeyse işte yarı yarıya depresyonda geçiyor gibi bipolar hastalar için. Dolayısıyla o depresif periyotlar için çok ciddi bir koruyucu etki sağlayabileceğini düşünüyorum. Buna direkt TMA üzerinden değil, EKT üzerinden de bu tür sonuçlara ulaşabiliriz. İkisi ayrı teknikler olmakla birlikte, ikisi de beyin uyarım teknikleridir. Özellikle biz bir hastada, daha önce obsesif kompulsif ve bipolar bozukluğu olan bir hastada, 3 yıl müddetle idame EKT dediğimiz uygulamayı sürdürdük. Yani sürdürüm e, tedavisi ve o 3 yılın sonunda, şimdi yaklaşık 3 yıldır hasta herhangi bir tedavi almaksızın hayatını çok sağlıklı bir biçimde sürdürüyor. Daha önce annesini babasını döven, evde cam çerçeveyi indiren, hem ağır obsesif kompulsif takıntı belirtileri olan hem de şiddet gösteren bipolar bozukluğu olan bir hasta, şu anda kendi iş yerini işletiyor, evlenmiş durumda, eşi hamile, bugünlerde doğum yapacaktı ve gayet iyi gidiyor. Hatta ben onunla ilgili gelişmeleri, siz sevgili izleyicilere de kimlik bilgilerini çarpıtarak aktarmak, hastalıkla ilgili bilgi vermek için konuştuğumda bir kısa görüşme veya işte notları bir tür röportaj gibi düzenleme teklifinde bulunduğumda hocam çok meşgulüm isterseniz pazar günleri arayabilirsiniz dedi. E, o kadar işlevsel hayata dönmüş ve işler yolunda gidiyor. Bu da uzun yıllar süren EKT tedavisinin elektrokonfensif tedavinin e, idamesiyle mümkün oldu. Buradan hareketle diyorum ki ben yine başka bir beyin uyarım tekniği olan transkrenyal manyetik da belki idame gibi uygulamalarında e, benzer şekilde hastalığın tortu belirtlerini çözme potansiyeli vardır. E, bunlar zamanla anlaşılacaktır. Hali hazırda Bununla ilgili yeterince yayın olmayabilir. Bunları incelemek, üzerine çalışmak gerek.